3 otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size ilk Clio marka araçlardan bahsedeceğim. Evet Clio marka araçlarda yaptığımız ARGE sonucunda ee, çok çok başarılı bir e, sonuca vardık. Neye vardık? Bu bir sürpriz. Sürprizimizi açıklıyoruz artık. Bu araçlarda biliyorsunuz daha önceden aracımızın altına alttan tank montajı yapamıyorduk. Bu araçlarda biliyorsunuz istepteğimiz normal arabanın altında, normal şartlarda alttan tank olan arabalarda alttan tak montajı yapabiliyoruz. Fakat bu araçlarda yapamıyorduk. Neden? Bu arabaların e, Stepney lastiğinin kriko sistemi arabanın alt içine montaj yapmak için arabanın altına ortalama şöyle yumurta sırtı gibi bir çıkıntıya sebebiyet veriyor. Bu da alttan tank montajını yaparken sabitlemede bize e, sıkıntı çıkartıyordu. Buradaki kaportacı arkadaşlarımızla beraber e, üstünde biraz çalıştık ve e, bunu alttaki yumurta sırtı Çıkıntımızı kesiyoruz ve kestikten sonra arabanın kendi orijinal sacını oraya düz bir şekilde kaynatarak e, arabanın orijinalliğini bozmadan yine orijinal pul tuvalara atılarak peşine pütür işlemi yaparak ve e, korozyona karşı ilaçlarını da kullanarak aracın orijinal bir e, düz tabanına sahip oluyoruz. Ve bu şekilde de arabanın e, alttan tankının montajını Ay. sağlıklı bir şekilde oraya sabit biliyoruz. Dilerseniz ben size bagajın içinde de göstereyim. Bu aracın da montajını tamamladık, e, alttan tankımızı bağladık ve şu anda bagajımız hiçbir şekilde hacim kaybı yaşamadı ve gördüğünüz gibi e, standart bir bagaj hazmine sahip oldu. E, Renault kullanıcıları bu konudan çok çok şikayetçiydi. E, gerçekten çünkü araçların biliyorsunuz bagajları küçük, küçük olduğundan dolayı da e, silindir tankımızı arabanın içine koyduğumuz zaman bagajda ciddi anlamda bir küçülmeye sebebiyet veriyordu. Şu an için e, Clio'larda artık bu sorun, bu problem yok. Gönül rahatlığıyla alttan tankımızı, e, arabanın altına montajını yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı problem olmadan, uzun yıllar normal standart bir alttan tankmış gibi uzun yıllar sorunsuz problemli bir şekilde müşterimiz kullanıyor. E, Burada da montajımızı yaptık, müşterimizi buradan birazdan uğurlayacağız. Bu arada e, montajını yaptığımız kilide de değineyim. Bu araçta Prince'in EcoMax tercih ettik. 09 turbo bir araç, 09.90 beygirlik bir araç. Ee, Prince'in Ecomax'ı bu arabalarda gerçekten sorunsuz oluyor, Bu yaptığımız kaçıncı araç sayamadım bile, herhangi bir performans kaybı yok, ee, %40'lara varan net yakıt tasarrufu ve Prince kalitesiyle 09 Turbolarda ve Renault Clio marka araçlarda alttan tankı tercih edebiliriz, ee, bizleri takipte kalmayı unutmayın, İyi günler.